Ham deli şimdi Eskiden al kilo. saydınız kaç kere dar gelir her gecem bu araları yok neşem çok ben ilaç vermem hastalarına arabaya bin ben kime giderim derdim. Dövmeye alışık değilim boynum. Gece de sabahın üzerine basacak. Kalk, üzerine koşacağız, bir paket olacaklar üzerine sonra düşüp denize gidemeyecek olur. Yürüyorum yaylalara, olsam yollar kardeşi, olsam yollar. Sen beni duman duman, alem alem yazsan bile, sen beni tertemter. Dert Bundan sonra böyle. Çalışmayacağım. aramıyor. Aranıyoruz dayı. İçi bütün, bütün emniyet arıyor. Narkotik organize, cinayet masası, evet. açık açık söylüyorum. Fotoğrafta evet. da çıkarttık benim elimi. Kar yar yar? Yar. Yoruldun mu oğlum? Hava da çok sıcak. Biraz dinlenelim. Az mı dinlenelim çok mu? Bu kadar kahve içti katın kalmadı. Enayı abi dedik yanlış anladı. They pop your like this. All you ladies pop your like this. Bıraktığın yerdeyim canım, aynı yerdeyim. Ben sensiz gidemiyorum. Geceler sessiz, geceler sensiz, sokaklar ıssız. Ama ben sensiz yapamam, ben sensiz yapamam mazalım. Köprünün başında merdo, pusu kurar. Araba. Harez geç oğlum. Hadi geç oğlum. Harez 3 Kardeşim. abim. Çağırınca kalbime hadi yiyo El gidene ah oh, küsen küsen e. Oysa can verirdim kıymet Çıkın gecelerdeyim Uzun bir sefer sibeye kadar sen ay parçası Ne güzel şarale yürek kadar sarpaş olanna kadar buradan gitmeyeceğiz seni al Ablacığım dur. Ne kadar <gülüyor> <gülüyor> Herkes gibi alay. yer Yalan, yalan, yalan Yalan, yalan, yalan. <gülüyor> Şarkılar şarkılar bu var yaralarım zararlemeyim söz dediğini bilmesinler gelmedi elimden dökülemedi Ka girmeyi sana çocuklar bile biliyor Ali Ayşe biz... Ah da da da yamanızım. Yar yar yar yar Ben beni duman duman Herk de gidenlerim Sevilip sev Benden uzak dur ama Sen artık gözümde olsun Mutlu yüreklerden